Aaa! Lokumluk'ta yine harika bir gün! Lokum Can'la bir oyun oynuyor. Ne oynuyorsunuz Lokum? Ve kahraman Mavi, itfaiye arabasına binip büyük yangını söndürmeye gidiyor. Kahraman de ona yardım ediyor. Anlaşılan kahramanlarımız, itfaiye arabasıyla bir yangına müdahale edecekler. Harika kahramanlar bunlar canım. O da ne? O da ne? Olamaz! Kahramanlarımız arabasız kaldı galiba. Biri yaklaşıyor. Bu kim? Defneymiş. Hoş geldin Defne. Burada ne oluyor? Siz bu itfaiye arabasını daha dün almadınız mı? Evet Defne doğru. Çocuklar itfaiye arabasını harçlıklarını biriktirip dün almışlardı. E, o zaman bunu oyuncakçıya geri götürelim. Ama durun önce fişini bulmamız lazım. İşte orada. Anlaşılan fişi buldular. İtfaiye arabasını geri götürebilirler. İşte Lokum ve arkadaşları oyuncakçıya gidiyor. Çocuklar, bunun kullanma kılavuzu nerede? Ve oyuncakçı kullanma kılavuzunun nerede olduğunu sordu. Kullanma kılavuzu mu? Biz, Biz onu okumadık. Biz onu okumadık ya. Çocuklar kullanma kılavuzunu okumamışlar. <gülüyor> Okumadınız belli çocuklar. Oyuncakçı itfaiye arabasının parçalarını yerine taktı. Çocuklar haklı. İtfaiye arabasının önemli bir parçası eksik. İyi ki kullanma kılavuzuna baktık. Oyuncakçı eski oyuncağı geri alıp onlara yeni bir oyuncak verecek. Evet, artık oyun oynayabilirler. Kahraman mavi ile kahraman yeşil evdeki yangını söndürmeye gidiyorlar. Kedi de oyun oynamak istiyormuş canım işte. Kullanma kılavuzunda kedi binerse ne olur yazıyor mu? He?